...sal ruhlarla buluşma vakti durulabilir. Ay dolaşamaz altından! Aylı güneşli Ayaz Hakan! Buz ayaklı bir kişi! Kübaret yapraklı kayın ağaç! Ataşın soru bir arın alemini kabul et! Ey gök Bin kulaklı yazdığım, bulut gözlü Buğra akan. İntikam için geldik bu topraklara! Çenkenip dolaştığımız nice kan alıp... ...seni cehennem zebanilerine teslim etmeye geldim. ay dolaşamaz Altın Dağam. Gayrı vakit... ...kana susamıştır. Yalazlar etinin kokusuyla kudurur. Akıttığın nice kanlar yanına kar mı kalır sandın Noyan? Ben seni istedim Ertuğrul. Saadettin de derdi. Bakalım buradan kimin leşi çıkacak. Madem beni sana köpek verdi, geldi al öyleyse. Saldırın nökerlerim. Allah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Yolda pusu kurdun Emre Hazretleri. Onu götürdün Emre Hazretleri. Buranın cehennemine hoş geldin Ertuğrul. Buranın cehennemine hoş geldin Ertuğrul. Amca, dur hele. Oyan Ertuğrul Bey'im hakkıdır. Kendi kanında boğulacaksın Oyan. Bu kadar kolay olacağını mı sandın? Sanır mısın ki beşiğindeki bebeğin... ...ta yaşadığım müddetçe buna izin vermeyeceğim. Yanında gören de kim varsa... Neden bu sonuçta öldürmezsin? Ne vakittir aldığım kararlar verdiğim emirler tartışılır oldu Turgut.